Evet arkadaşlar üstlü sayılarla devam ediyoruz. Bakın görüyorsunuz. Eksi 2 üzeri 2. Eksi parantez içinde eksi 2 üzeri 2. Eksi 1 üzeri 2. Eksi parantez içinde yine. Yine parantez içinde eksi 1 üzeri 3. Arada yine eksi var. Devam ediyoruz. Şimdi bakın şu ne demek arkadaşlar. Şimdi bu parantezin içinde değil bu iki. üssü yani. O yüzden bu eksiyi fark ettirmez. Bu eksi yine eksi olarak kalır. 2'nin karesi kaç? 4. Eksi yazdık arkadaşlar buraya. 2 parantezin içi, üzerinde bakın. 2'nin karesi. 2 üssü yani. Parantez içinde olduğu için eksiyi de bu etkiliyor. Peki bu ne demek arkadaşlar? Bakın bu bu demek. Açılımını yazdım. 2 çarpı 2 demek bu. Yani 2 tane 2'nin çarpımı demek. Şimdi aşağı geldik. Eksi 1'in karesi. Bu ne demek? 2 tane eksi 1 çarpmak demek. Eksi eksi 1'in 3. kuvveti ne demek? Eksi 1'i 3 tane kendisiyle çarpmak demek. Bunları böyle açık açık yazıyoruz ki arkadaşlar. Bunlar püf noktaları. Böyle kolay nasıl böyle açık demeyin. İleride size çok yardımcı olacak. Soruları çözdükçe pratikleşeceksiniz arkadaşlar. Şimdi bakın. Eksi 4 buraya yazdık. Şimdi burada nasıl çıkar arkadaşlar? Eksi ile eksinin çarpımı artı ya. Şu ortadaki şu eksi. Şu eksi arkadaşlar onu yazdık. Eksi ile eksinin çarpımı artı ya. Tamam. 2 ile 2'nin çarpımı kaç? 4. Bu eksi zaten buradaki eksi. Artıyı zaten yazmaya gerek yok. Eksi 4. Aşağıya bakıyoruz şimdi. Eksi 1 ile eksi 1'nin çarpımı 1. Niye? Eksi ile eksinin çarpımı ne arkadaşlar? Artı. 1 ile 1'nin çarpımı 1. Artı 1. Yani 1 yazdık. Eksi. Şu eksi. Şu eksi. Eksi 1. Eksi 1. Eksi 1. Ar eksi ile eksinin çarpımı artı. Burada da eksi var. Artı ile eksinin çarpımı Eksi. 1, 1, 1. 3 tane 1'in çarpımı 1, eksi 1. Bakın. Eksi 1, eksi 1. Bu ortadaki eksi. Şuradaki gelen. Şuradaki eksi. Şimdi bunu da buraya geldi mi? Geldim. Şimdi eşittir buraya. Eksi 4, eksi 4, eksi 8 yapar. Bu yapar. Peki bu ne yapar arkadaşlar? 1, eksi, eksi 1. Şimdi bu iki tane eksi olduğu için bu parantezin içindeki eksi yuka, dışarıya artı olarak çıkar. Niye? Eksi ile eksinin. Çarpımı olarak düşündün arkadaşlar bunu. Artı olarak çıkar. E bu da 2 olur. Eksi 8 bölü 2. Sonuç eksi 4. Şimdi ikinci soruya geçtim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Eksi 2 üzeri eksi 4. Parantezin içinde arkadaşlar. Eksi 1 bölü 2 parantezin üzerinde bakın. Bu sayının üzerinde. Bu parantezin üzerinde. Yine çarpı var aralarında. Eksi 2 üzeri 3. Yine parantezi kapattık. Şimdi arkadaşlar şundan, Bakın şununla. Şunu yan yana getirelim. Çarpma işlemi olduğu için sonuçta değer değişmez. Şu birinci ile üçüncü ifadeyi yan yana getirdik. İkinci ifadeyi de şuraya koyduk. Bakın. Eksi 2 2. Yani tabanları aynı. Tabanları aynı olan sayıların üstü farklı olsa da tabanı aynen yazıyoruz. Üstteki sayıyı topluyoruz. 4 artı 3. 4 artı 3 1 olur. Niye? Çünkü 4 artı 3 ne demek? 4'ten 3'ü çıkaracağız. Çünkü büyük artı küçük 3 artı. Artı büyük eksi. Eksi 4 artı 3 eksi 1 yapar. Büyüğün işareti eksi. Eksi 1. Bunu yazdık. Şimdi bunu da aynen buraya yazdık. Şimdi bu ne demek arkadaşlar? Bu ifade bakın şu. Eksi 1 bölü 2 parantezi kapattık. Eksi 2 bu ne demek arkadaşlar? Şimdi şu eksi 2 var ya yukarıdaki. Bunu aynen parantezi duracak bu. Şimdi şu içindeki ifade nasıl çıkar? Şimdi bölümlü olduğu zaman arkadaşlar buradaki eksi buraya aynen eksi olarak çıkar. Bakın eksidir. Bu 1 bölü 2 ya. Bu paydadaki 2'nin üzerinde 1 vardır. Gizli bir Etkisiz eleman gibi düşün. Her sayının üzerinde vardır o. 1. Bu yukarıya çıkarken 1 olarak çıkar arkadaşlar. Bakın. Bu 1 yine etkisiz eleman. Burada 1 de var ama onu yazmaya gerek yok. Etkisiz eleman gibi düşünün yine. Bakın 2. Bunun üzerinde 1 var aslında. Yukarıya çıkarken 2 üzeri 1 olarak çıkar. Yani bu paya çıkar. Birinin yanına. Tabi 1'i yazmadım. Çünkü birine ile çarparsanız çarpmazın çarpın etkisi vermez. Zaten kendisini verir sayının. Yazdım. Bu eksi de buradaki eksi. Bu eksi de bu aşağıdan yukarıya çıkarken 1 olarak çıkar. Bunun yukarısında 1 var aslında burada. Parantezi kapattım. Eksi 2'yi aynen yazdım. Peki bu nasıl çıkar arkadaşlar? Şimdi eksi 2'yi buraya yazdık ya. Parantez içinde böyle üst üste üstü sayılar varsa birbiriyle çarpılır. Eksi 1 ile 2'yi çarptık. Ne etti? 2. 2 üzeri 2. Şimdi şunu zaten bulmuştuk arkadaşlar. Şu ikisinden dolayı. Bakın bunu yazdık. Bu da buydu. Bu neydi arkadaşlar? Buradan bulduk bakın. Değerini. Bunu aynen yine yazdık. Çarpı eksi 2 üzeri 2. Yani şu. Bakın arkadaşlar ne oldu? Eksi 2 eksi 2. Tabanları aynı mı? Yazdık. Eksi 2. Tabanları aynı olan sayın üstü ne oluyor? Eksi 2 ile 2'yi. Iki, eksi 1 ile 2'yi topluyoruz. Eksi 2 artı 1. Ne eder? Eksi 2 ile artı 2 topladığınızda 1 eder. İşaret de artıdır. Niye? Çünkü büyüğün işareti 2'nin işareti artı. Eksi 1 artı 2 yani üstleri topluyoruz artı 1. Bu ne der arkadaşlar? Bu 1'in bir önemi yok. Burada hiç bir anlamı yok. Her sayının üzerinde bu 1 var zaten. Eksi 2 olarak çıkar arkadaşlar. Bizi izlemeye devam eden arkadaşlar sağ alttan ee, tıkladığınızda bütün videolarımızı Oradan göreceksiniz üstü sayılarla ilgili bütün videolar videolar orada abone olun bizi izlemeye devam edin arkadaşlar teşekkür ediyoruz.